Biraz da vakalar üzerinden gidelim hocam. Şimdi hastanenin yazısında 7.24 sevgili izleyenler de buradan bilmiş oldu. Hizmet vermekte, hizmet veriyorsunuz ve herhangi bir karışıklık ya da herhangi bir olası bir durumda da aniden çözüm ortaklığıyla ekipçe müdahale ediyorsunuz. Peki diyelim ki eşitlikli kasık ağrısıyla gelen...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 onun tanısının konulması ve ameliyata alınıp müdahale edilmesi bu aşamada çok önemli. Yani atlanmaması gereken bir tablo. Ee, bizde işte e, bu anlamda e, biraz daha işte sıra yoğunluğunun az olması çok önemli e, bu konuda ki doktor da e, yeteri kadar zaman ayırıp bunu anlayabilecek kadar e, e, bir e, nasıl diyelim fizik muayene. Ee, ve tanı, e, tanıya yönelik tahliller, görüntülemeler isteyebilirsin.